Selam ikizler terazi ve kova arkadaşlarım hava grubunun güzelleri nasılsınız ben Şengül Şengül'ün sihirli falları kanalına hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım açılımıma geçmeden önce sevgili arkadaşlarım benim daha önceki çay falı aşk hayatınız kanalım vardı o kanalda böyle bir tıkanmalar meydana geldi birkaç ay kadar bekledim baktım olacak gibi değil kapattım gitti suyuna paramı verdik dedim <gülüyor> tekrar yenisini açtım sizler için İlk videolarımı yükledim. Sevgili arkadaşlarım zaten videoların altında da linklerini göreceksiniz. Sizleri oraya davet ediyorum. Daha sonrasında ilginç videolarla karşınızda olacağım. Orası Çayfalı Aşk Hayatınız kanalım. Sadece aşk hayatınıza, duygularınıza, sizlerin ilişki durumlarına hitap edecek. Eksinize, küsünüze, evlisi, sevgilisi, bekarı, yalnızı, pilotonikler hepinizi sırayla ele aldım orada. Orada daha neler neler göreceksiniz. Hala çekimlerim şu an devam etmekte. Sevgili arkadaşlarım. çaypan aşk hayatınız kanalıma aboneliğe bekliyorum. Sizleri oraya davet ediyorum. Buraya da davet ediyorum. Benim olduğum her yere sizleri davet ediyorum. Sevgili hava grubunun güzel insanları. Güzel insanlar sizleri seviyorum. Evet reklam olayım bittiğine göre. Şimdi sizler için sevgili arkadaşlarım. Üçlü üçlü videolar çekiyorum. Kasım ayında kariyer iş Para durumunuz borçlar ödenecek mi? Bunların açılımını yapıyorum sizler için. Sevgili arkadaşlarım görüyorsunuz. Bir çay kanalı aşk hayatınız. Bir de Şengül'ün sihirli falları kanalı hiç boş durmuyor. Yüklemeye devam sevgili arkadaşlar sizler için. Sizler için varım ben daha ne yapayım sevgili arkadaşlarım. Önce ikizler arkadaşlarımızın. Aa, acımı çekiyoruz. Etki altında mıyız? Sevgili ikizler. Çünkü ikizler dedim bir kere değil mi? Artık tamam. İkizler arkadaşlarımızın. Kasım ayında kariyer hayatları ya da iş başvurusu yaptığınızda iş başvurularınız kabul olacak mı? Size haberler gelecek mi? Sizin vaziyet nereye gidiyor? Ay başını getiremeyen arkadaşlarımın para durumları, bir de borçlar ödenecek mi? Bunlara bakacağız. İkizler arkadaşlarımızdan başlıyorum. Önce kariyerden giriş yapıyoruz tabii ki. Kariyer iş, iş kariyer fark etmiyor. Her ikisini de aynı yerde tamamlayacağım sevgili ikizler arkadaşlarım derken hmm. evet burada biraz böyle bir tuhaf bir şey çıktı sevgili ikizler arkadaşlarım kariyer hayatınızda sizlerin iş hayatınızda da aynı şekliyle bayağı bir düşmanlarınız var şimdi oturacağız doğruyu konuşacağız çünkü ne yazık ki kartımız bakın bu görmüş olduğunuz kartlarımızın iyi tarafları var Kötü tarafları var. Bütün kartlarımızın iyi tarafı var, kötü tarafı var. Gördüğünüz şu sarı kartın ne yazık ki iyi tarafı yok. Her tarafı kötü. Böyle bir şey yok ya. Şimdi ben diyemem ki yani. Aa bir şeyler iyi gidecek. Kötü de demiyorum bakın. Kötü de demiyorum. Yalnız burada bir ala vera, dala vera, illegal, yalan dolan olayları söz konusu. Bu da ne demektir? Hemen şeytanın ardından geldiği için... Sevgili arkadaşlarım nedir bu ben size şöyle söyleyeyim Kariyer peşinde mi koşuyorsunuz Her zaman söylüyorum düşmansız hayatımız yok Bakın burada kıskançlar ortaya çıktı Sizin kariyerle aranıza şeytan giriyor sevgili kardeşlerim Arada illegal durumları var Yalan dolan durumları var İş başvurusu mu yaptı sevgili ikizler arkadaşlarım Kariyer belli bir yalan dolan durumları var İş başvurusu mu yaptınız mutlaka kıskananınız vardır mutlaka çevremizde düşmanlarımız var işte onlar bunlar sizin iş başvurusu yaptığınız yer ile sizin aranıza şeytan giriyor görüyorsunuz yalan dolan kartıdır bu illegal kartıdır ben size şöyle bir örnek vereyim siz örneğin atıyorum sevgili arkadaşlarım sevgili ikizler Gittiniz bir fabrikaya iş başvurusu yaptınız veya gittiniz bir devlet kurumuna iş başvurusu yaptınız. E düşman bu düşman rahat durur mu sevgili kardeşim gizlice gitti gitti oraya sizi kötülüyor. Ha işte buyurun yalan dolan çıktı sizi kötüleyecek kariyer peşinde koşuyorsunuz bir şirkettesiniz hı hı, gitti sizi kötülüyor bu yaramaz diyor. Bunu buraya alma diyor yanlış anlamayın canlar. Bunlar bizim toplumumuzda olan şeyler. Hayır koskoca bir kurum, koskoca bir fabrika, bir iş yeri size bunu niye yapsın? Tamamsa tamam, hayırsa hayır. Kimse kimsenin yakasından zorla tutamaz ki değil mi? Bunu yapan kim? Ya arkadaş çevremiz, ya kolu komşu, ya dost zannettiklerimiz, ya akraba milleti. Bunu bize bu yapıyor buyurun aranıza girmişler yalan dolan gırla gidiyor <gülüyor> yani ardından ise benim sevgili ikizler arkadaşlarımı kasım ayı içerisinde bakın kasım ayı içerisinde böyle bir durumla karşılaşmalarınız görülüyor sevgili arkadaşlar gözünüzü dört açın sizi sıkıntıya düşürüyorlar ne oluyor burada siz karşı taraftan haber bekliyorsunuz bu kartımda der ki hayalini kur sen sadece sadece hayalini kur senin dünyadan haberin yok diyor sen hayal kuruyorsun ama arkandan kuyunu kazıyorlar arkandan iş çeviriyorlar yalanlar dolanlar yürüyor senin diyorlar iş başvurusu yaptığın yere seni kötülüyorlar çünkü yalanlar var güzel kardeşlerim senin diyorlar ebedi doyumuna ufukta seni bekleyen mutluluğuna yalanlar engel oluyor araya girenler var kıskanılıyorsun diyor köstekçiler var bunlara karşı dikkatli ol diyor sevgili ikizler arkadaşlarımıza <gülüyor> işte buyurun çünkü neden kayıp geldi bakın üzmek için söylemiyorum benim işim bu bunları size yorumlamak sevgili arkadaşlar yararlanmana müsaade etmiyor bu kartımız yararlanmaktır maddi işlerden söz eder maddi haberlerden söz eder buyurun tıpkı söylediğim gibi sizi karşı taraf kabul edecekmişti güzel kardeşlerim haberiniz olsun sevgili ikizler siz nereye iş başvurusu yaptıysanız, bakın size oradan haberler gelecekmişte haber kartıdır. Maddi işlerin haberi demektir. Bu kartımız işte buyurun kayıp. Neden? Çünkü sizi karşı tarafa kötülediler. Araya şeytan girdi, yalancılar girdi. İşiniz bozuldu. Size gelecek haber durduruldu. Siz de bundan dolayı fakirleşmiş gibi oldunuz. Yani kayıplasınız. Şimdi ne diyeyim üzmek de istemiyorum ama gözünüzün de açılması lazım gözünüzün de açılması lazım bu da ne yapıyor sizi sinirlendirecek yoğun duygular hissedeceksiniz çünkü neden köklü kuruluşu yapamıyorsunuz başarılı bir şekilde iş hayatınızda ilerlemek demektir bu İlerleyemiyorsun. bir şeyler var ayağınıza köste olan lütfen arkadaş çevrenize dikkat edin koluyor komşuya dikkat edin ben hangi burçta söyledim hatırlamıyorum sevgili arkadaşlarım çünkü ben burayı oturduğum an tamamından çıkıyorum koçtan giriyorum balıktan veriyorum. benim de böyle bir huyum var nerede ne söylediğimi unutuyorum sevgili arkadaşlar biz bilelim biz kariyer yapmak istiyorsun köklü kuruluş yapmak istiyorsun iş kurmak istiyorsun başvurmuşsun ama tutmuşsun arkadaş zannettiğin kişiyle bunu paylaşmışsın ben şuraya başvurusu yaptım ben şu kariyerin peşindeyim diye ama dost değiller bakın. Kayıplara meydan veriyorlar sevgili arkadaşlarım. Kaybetmenizi sağlıyorlar. Bundan dolayı da bir verimsizlik. Zaten kayıptasın. Hani burada ölü görülü kayıptasın. Bundan dolayı da verimsizlik görüyor musunuz? Gelire bakın gidere bakın. Bu da sizin yoğun duygular hissetmenizi, öfkelenmenizi, sinirlenmenizi gösteriyor bize. Buyurun neden? Tam köklüğü. Bir kuruluşu yapamadınız tam oraya temeli atacaktınız bu temel atmaktır bu güçlü insanlarla birlikte becerikli insanlarla birlikte ki kendinizde beceriklisiniz tam yapacaksınız olmadı şimdi ne yapayım sevgili ikizler ah ikizler ah bir şeyler çünkü size ne yazık ki işte buyurun, açtıkça kötüsü geliyor affınıza sığınıyorum sevgili arkadaşlarım çünkü size sırt döndüler kim sırt döndü kariyer Peşinde koştuğunuz hedef neyse artık. Veya iş başvurusu yaptığınız şey her neyse orası. Neden? Her şeyi ortaya döküverdik. Dost var mı, düşman var mı diye düşünmedik. Dostumuz kim, düşmanımız kim diye düşünmedik. Ha işte buyur. Her şeyi payla paylaşmayacaksın. Zaten bir şeyi başarana kadar söylemeyeceksin. Güzel kardeşim. Ha işte buyur. Üzülüyorsun bak burada. Neden? Çünkü başvuru yaptığın yer... Size sırt döndü. Sizi kötülediler karşı tarafa. Kişi iş yerinde kötüyü ister mi? Yanlış anlamayın. Kötü değilsiniz tabi ki de. Tabi ki de kötü değilsin. Ama kötü gösterdiler. Karşı taraf nereden bilsin? Gerçek zannetti. Size de arkasını dönüverdi. Sen dedi bana yaramazsın. Ha, yanlış anlamayın canlar. Affınıza sığınıyorum. Bundan dolayı da üzüntülüsün bak. Şimdi yani kötüleme var kötülediler sizi nereden bilsin karşı taraf iyi misin kötü müsün ona inandı inanıverdi dikkatli işte buyur hmm. tıpkı söylediğim gibi feci derecede bir kötüleme durumları var ah ah ah hem kariyer için çabalayan sevgili ikizler hem de iş başvurusu yapmış iş hayatında hala çalışıyor olan arkadaşlarım sizin için de aynı şey geçerli hmm. Bu nedir bakın bu insan size iş başvurusu yaptığınız kariyer peşinde koştuğunuz yer neresiyse size arkasını döndü değil mi döndü ardından tekrar hani dedim bir süre sonra kabul eder mi nerede etmiyor buyurun etmiyor dikkatli olmalıyım ikizler sağlam ayakkabı değil diyor yanlış anlamayın ben söylemiyorum bunu kötülediler ya sizi buyurun başladığı işi de bitirmiyor Güzel haberin üstüne yalap şapış geldi geldi. Ben bunu söylemem. Şimdi ben kendimce bildiğim kelimeleri kullanıyorum arkadaşım. Sağlam haberin üstüne tamamlanılamayacak haber geldi. Yani nedir bu? Çok güzel. Aman Allah'ım böyle bir şey yok. Neyse ya sen sıkıntı etmesen şimdilik git. Biz seni sonra ararız. Ayağıyla sizleri gönderiyorlar. Sevgili ikizler arkadaşlarım. Ah ah ah ah ah ah. Fena derecede kötüleme olayları var. Köstekçiler var. Haberiniz yok. Aha gördünüz mü? İki yüzlüleri görün. Onlar o, sizin bu vaziyetinizde bayram yapıyorlar. Bayram bayram sevinci bu. Teselli iyileşme. Ne diyelim açsak da bitti zaten. Bitmiş. Görüyorsunuz bu dikkat geldi. Olay bitti. Şimdi sizlerin aylık maddi durumunuza bakacağız sevgili arkadaşlarım. Oo, harika. Sizin maddi durum güzel harika sessizdesiniz evinizde yerinizdesiniz aynı şekliyle harika güzel aylık maddi durumunuz kötü gelmedi bakayım borç olan borcu olan arkadaşlarım simsiyah siyahlaşmışlar dengeleri de kaymış ardından gelecek bakın ne diyor kartımız borcu içinde olan ikizler arkadaşlarıma zaten şu an borcun içindesin diyor. Borcun biri bitmeden diğerine sakın saplaşma der bu kartımız. Bunu yapma. Bunu yapmadığın takdirde dengeyi kuracaksın. Dengeyi de kurduktan sonra denge kartımızda şunu der. İşin sonunda şanslı yere doğru gidiyorsun der. Güneşi görüyorsunuz değil mi? Sakın şu anki borcun neyse onu ödemeye bak. İkinciye, üçüncüye başvurmuyorsun. Ardından da ebedi doyum gelecek. Şanslı yere doğru gideceksiniz diyor. Sevgili ikizler arkadaşlarım sizin borç durumunuz maddi bütçeniz güzel çıktı Işık işçisi diyor meleğim ışık işçisi sen bir ışık işçisisin dokunduğun herkese ışık vermek ışığı dünyaya getirmek için buradasın bunu yap her şeye rağmen kariyerci veya iş başvurusu yapmış sevgili kardeşim bunları bul yine de yolundan dönme pes etme tamam bunlar dost değil öyle her şeyini başkalarıyla paylaşma işlerin yoluna girene kadar kimseye bir şey söylemiyorsun bakın neler yapıyorlar gördünüz mü sizlerin işini bitirene kadar ah benim güzel kardeşlerim bu hayat bu ne yazık ki bunları bilmeliyiz artık sevgili ikizler arkadaşlarımızın açılımını tamamladık şimdi terazi arkadaşlarımızın kasım ayında şöyle iş hayatı kariyer durumları fark etmiyor aynı iş hayatı kariyer her iki taraftan yorumluyorum sevgili arkadaşlar ardından maddi durum ve borçlara bakacağız şimdi güzel evet sevgili terazi arkadaşım kariyer peşinde koşan terazi arkadaşım güven istiyorsun kendine de güvenin var evet güveniyorsun kendine de güveniyorsun iş başvurusu mu yaptın iş başvurusu yaptığın yerden de güven bekliyorsun yani beni kabul etsin işim ebedi olsun sağlam olsun veya ortaklarınızla beraber yeni işe başlayacaksınız. Yeni iş kuracaksınız güven istiyorsun. Kaybetmek istemiyorsun. Emeklerin helak olsun istemiyorsun. Bakın burada sevgili kariyer peşinde koşan terazi arkadaşım. iş başvurusu yapmış olan terazi arkadaşım mücadele içindesin burada. Bakın ne kadar güzel. Tabii ki mücadele edeceğiz. Mücadele etmeden bir şey elde edemeyiz. Kendine güvenin var. Mücadele içindesin bir şeyleri de kabulleniyorsun sevgili kardeşim yolunuza gelecek olan Kasım ayı içerisinde iş başvurusunu bir yere yapmamışsındır 2-3 yere başvurusu yapmışsındır hangisinden sizlere olumlu cevap gelirse bunu kabulleneceksin bunu kabullenmekle de kalmayıp aile ilişkilerinde düzelecek kartımız bunu söyler sevgili arkadaşlarım sevgili teraziler kariyerinizde de güzel yere doğru gideceksiniz bakın aile işleriniz annenizle babanızla sıkıntılarınız vardır. Burada mücadele içindesin. Bir iş tutturamadın. İşte girdiğin işte temel atamıyorsun. 3 ay sonra çıkıyorsun genelde bunlar bizde olan şeyler sevgili arkadaşlarım. Bakın bu sizi mutlu yere doğru getirecek. Aile ilişkileriniz de düzelecek. Size bir şeyler gelecek. Kasım ayı içerisinde kabule geçeceksiniz. Bir şeyleri kabulleneceksiniz. İş ve kariyer peşinde koşan sevgili terazi arkadaşlarım daha fazla kurcalamayacağım ki kötü kartlar gelmesin güzel anlamlı kartlar geldi çünkü kötü kart gelirse kayıba geçersin tamam kayıp gelmesin şimdi sizlerin aylık para durumlarına bakalım hmm, planlısınız güzel planlı hareket ediyorsunuz onu da kurcalamayalım şimdi borç içinde olan arkadaşlarım Borç içinde olan arkadaşlarımıza bakalım. Hmm, üç hata var. Üst üste üç hata işlenmiş ama dikkatlisiniz. Çünkü neden? Zaten borç var. Mücadele içinde benim sevgili terazi arkadaşım. Değil mi? Borçları ödemeye çalışıyorsun. Bunlar alacaklı. Ama siz büyüksünüz bakın. Bunlar alacaklılar. Küçükler siz büyüksünüz. Niçin büyüksünüz? Geçmiş hatasını yapmak istemiyorsun artık. Bir şeyleri kenara çekmişsin sırayla yapmaya kalkmışsın sevgili terazi arkadaşım son derece dikkatlisin dikkatli olduğun için büyüyorsun bak büyüyorsun alacaklılar küçük sen büyük vaziyettesin dikkatli davrandığın takdirde elbette güzel yere doğru ah işte buyur gidiyorsun güzel kardeşim yenileneceksin geçmiş bitiyor diyor Mutluluk geliyor ailende evlilik sevgililik ailede mutluluk geliyor diyor evini yerini seven kişi demektir sevgili arkadaşlarım destek geliyor sizlere destek aile büyüklerinizden gelebilir patronlarınızdan gelebilir hiç de dost yok demeyelim sizi seven mutlaka birileri vardır onlardan destek göreceksiniz sevgili arkadaşlarım eşinizden destek görebilirsiniz sevgilinizden görebilirsiniz her an her şeyden destek görebilirsiniz almış olduğunuz destekle sevgili teraziler borç içinde olan teraziler geçmiş bitiyor yenileneceksin hadi bakalım size de çok güzel geldi zaten aylık olarak planlı hareket ediyorsunuz güzel planlı hareket ettiğiniz takdirde her şey güzelliğe doğru gidecektir zamana bırak diyor zamanla güzel yere gidecekmişsiniz sevgili teraziler bu konuda kendine ve meleklerine zaman ver zaten dinleniyorsun merak etme o da vermiş zamanı sizlere. Sevgili terazi arkadaşlarımızın kariyer, iş, para durumları, borçları hepsini ele aldık. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi sevgili kova arkadaşlarımız. zodiyan özgürlükçüleri bakayım özgürler mi? Yoksa borç ellerini ayaklarını bağladı ona bakacağız kova arkadaşlarımızın. Şöyle usulen bir karıştıralım. Hmm. Evet. Arkadaşlar sevgili kovalar Aynı kartların gelmemesi için Ancak bu kadar karıştırabiliyorum Sevgili kova arkadaşlarımızın Kariyer ve iş durumları Her iki taraftan da yorumluyorum Sevgili arkadaşlar hmm, Güzel geldi harika hmm, Çok küçücük bir sabır olayı Şimdi kova arkadaşımızın Kasım ayında kariyer iş durumu ona bakıyoruz Sevgili arkadaşlar Kariyerde Bakın içsel olarak sevgili kova arkadaşım güzel insan zaten kendini sorgulamışsın. Geçmişten dolayı geçmişin artık olumluydu veya olumsuzdu bir şekilde bitirmişsin. Yeniden doğuş yaşıyorsun. Kasım ayı içerisinde yeniden doğuş yaşayacaksın. Kariyer peşinde koşan kovalar sizler için önce sizler için bakıyorum. Yeniden doğuş yaşıyorsun tamam. Geçmiş geçmişte kaldı. Ortak noktada anlaşabileceğin kariyerini ilerletebileceğin. Kişilerle bakın burada kupa tokuşturuyorsunuz. Kadeh diyelim biz buna. Kupa demeyelim de kadeh tokuşturuyorsunuz. Ortak noktada anlaşacaksınız. Kariyerinizi ilerletmek için belki de kendinize ortaklar çekeceksiniz. Buyurun. Çektiniz mi? İleri vadeli güçlü adımlar atacaksınız. Kasım ayında sizi bunlar bekliyor. Ardından sabırla büyük parayı görün. Tılsım paradan söz eder bize. Sevgili kova arkadaşım güç geliyor Murat kapısından geçip gideceksiniz çok güzel geldi Sizinki harika geldi kusursuz şimdi kariyer arkadaşımın durumu zaten belli iş arayan arkadaşım aynı şekliyle bakın Siz de iş başvurusu yaptınız veya çalışıyorsun çalışanlar için de aynı şey geçerli bir an önce kurtuluş yaşamak istiyorum diyorsunuz değil mi iş başvurusu yaptınız ya herhangi bir yerden bana haber gelse de şu Gelirsizlikten işsizlikten ben kurtulsam kurtulmak istiyorsun kurtulacaksın birileri çekecek sizi kendine sevgili kova kardeşim iş başvurusu yapmış olan kardeşim veya çalışan kova birileri sizi kendine çekecek evet Veya da siz birilerini etkileyip kendinize çekeceksiniz evet bu eleman benim iş yerime uygun diyecek kişi sizi kendine çekecek siz karşı tarafı etkileyeceksiniz ardından Uzun vadeli her iki taraf güçlü uzun vadeli adımlar atacaksınız sevgili kova arkadaşım çok güzel geldi iş ve kariyeriniz için ardından daha daha ardından ne oluyor buyurun sabırla güç nasıl oluştu ama şurada kötü bir şey var mı sevgili arkadaşlarım para büyüdü o küçücük para kuruş olan para ne hale geldi artık Murat kapısından geçin mutluluk sizleri bekliyor Sevgili iş hayatında bir de kariyerinde sıkıntılar yaşayan ya da merakta kalmış olan arkadaşlarım hiç fark etmiyor çalışan kovalar için de aynı şey geçerli geneldir sevgili arkadaşlarım çok güzel geldi sizlere sizlerde sabırla az kalmış zaten sabır kalmamış artık tamam daha güzel yere doğru gidiyorsunuz tamam ben bunu hak ettim diyeceksiniz yani hiç merak etmeyin sevgili kova arkadaşlarım çok güzel çıktı sizin Kasım ayı bitiş yani artık tamam geçmiş bitti geçmiş bitti şimdi sizin aylık maddi durumunuz hani emeklisinizdir çalışan bir ev hanımısınızdır çocuk çocuk okutuyorsunuz değil mi ay başını getirmekte zorlanıyorsunuz veya normal bir yaşantınız var Evet buyurun bakın ihtişam lüks bekliyorsunuz benim sevgili arkadaşım Belki de zam bekliyor değil mi zam bekliyorsunuz zam bekleyen bir emekli olabilirsiniz zam bekleyen bir ev hanımı olabilirsiniz çalışıyorsunuz zam bekliyorsunuz veya normal çalışan bir kova bireysiniz çoluk çocuk değil mi canlar biraz bekleyin şimdi bu Kasım ayı içerisinde pek bir zam durumları sizlerde görülmüyor bakın bir mahrumiyet durumu var biraz böyle kısıtlılık tutukluluk durumunuz var sevgili arkadaşlarım Kasım sonrasında ne oluyor bakalım bir şeyler değişebilir diyor bakın bir şeyler değişecek merak etme bu böyle kalmayacak bütçenizde bir değişim yaşanacak ondan sonra zafer'e doğru gideceksiniz hem de aile ilişkilerinizde mutluluk elde edeceksiniz güzel bir başarı elde edeceksiniz diyor sevgili normal bütçesiyle yaşayıp giden kova arkadaşlarımızın para durumlarında merak etmeyin bakın Kasım ayı içerisinde bir tutukluluk durumunuz var aralıkta değişimler gelecek Sevgili arkadaşlar bakalım şimdi borçlu arkadaşlarımızın dengesi kaymış. Ama şanslı yere gideceksiniz siz buyurun. Gittiniz zaten şöyle ekranda görebileceğiniz şekilde. Harika böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Şanslı yere gideceksiniz derken hemen zaten yenilenme geldi ardından. Ardından da ay kovanın borçluları borcu olan kova arkadaşlarım sizler tabii ki çok çok çok daha şanslı geldiniz. Denge kartımız şanslı yere gideceğinizi söyler gittiniz zaten geçmiş bitti İmparator içe geldi kadersel olarak artık tahtınıza kurulma zamanı bolluk bereket verim güçlü enerji aman Allahım artık tamam siz imparator ve imparator içesiniz ötesi yok siz çok şanslı çıktınız yani daha doğrusu benim sevgili kova arkadaşımın geneli çok şanslı çıktı harikasınız bayıldım ben bu duruma ve kapatmak da istemiyorum Aman Allah'ım böyle kalsın bu vallahi böyle kalsın çok güzel çok şanslı çıktınız sevgili kovalar Kasım ayında şanslılar çok şanslılar işte bu inanın dizmedim şöyle desteği çektim bu kadar aynı kumar kartları gibi ben anlamam öyle şeylerden şöyle bir çektim o kadar sevgili arkadaşlarım en sevdiğim kartlardan biri geldi. Al diyor al. Melek söylüyor bunu. Efendim altın tepsisini uzatıyor sevgili kovalara. Ay çok şanslısınız çok. Hayatın sunduklarını sevgiyle kabul et. Sen aldıkça evren sana daha çok sunacak sevgili özgürlükçü kova. Harbiden de özgürmüşsün. Hadi bakalım yalnız şunları kopartmak lazım. O da Aralık ayında kopacak haberin olsun. Tamam Hadi bakalım çok şanslı çıktınız siz maddiyatta oley çünkü ben de bir kovayım o yüzden sizleri seviyorum sevgili kova arkadaşlarım. Efendim Kasım ayı kariyer, iş, maddi durum ve borçlar şöyle bir ele alayım dedim sevgili arkadaşlarım. Üçlü üçlü çektim videoları şu anda da karşınızdayım. Evet videomu bitirmeden öncesinde tekrar hatırlatmasını yapmak durumundayım ki bundan sonra da yapacağım benim eski çay falı aşk hayatımız kanalım kapanmıştı e kapandıysa kapandı kapansın gitsin zaten uğursuzum buydu neyin nesiydiyse şeytan mı sürüştü bilmiyorum sevgili arkadaşlarım içine şeytan mı girdi nazar mı değdi ne olduysa bilmiyorum bir uğursuzluk aldı başına gitti ama ben pes etmedim yenisini açtım videoların ilkleri yüklendi daha sonrasında ilginç videolar gelecek aşk hayatınızla ilgili ilişkilerinizle ilgili neler gelecek neler sevgili arkadaşlarım çünkü bir yandan çekmeye çalışıyorum sizleri çay falı aşk hayatınız kanalıma aboneliğe bekliyorum şöyle bir göz atın zaten linklerinde göreceksiniz videolarımın altında hepinizi çok seviyorum buraya da bekliyorum oraya da benim oldum her yerde buyurun arkadaşlar başımın üstünde yeriniz var sizleri seviyorum sevgili ikizler terazi ve kova arkadaşlarımızın açılımının sonuna geldik bu açılımı beğendiyseniz beğeni butonuna basmanızı rica ederim